Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki konuğumuz Marvel's Avengers. Biliyorsunuz arkadaşlar uzun bir süredir bu oyun bekleniyordu. Aslında Square Enix bunu ilk duyurduğunda hayli tepki çekmişti ki bu tepki çekmesinin temel sebebi aslında Oyundaki karakterlerin filmdeki yani Marvel sinematik evrenindeki karakterlere çok fazla benzemiyor oluşuydu. O dönem biliyorsunuz Avengers Endgame vizyona girmişti ve tüm dünyada çok büyük ses getirmişti. Film hatta Avatar'ın bir süredir kırılamayan en fazla gişe hasılatı elde eden film unvanını da ele geçirmeyi başarmıştı ki bu gerçekten önemli bir başarı diyebiliriz. Haliyle Avengers karakterleri bu kadar e, popüler olunca ve her karakter... Belli bir süper kahramanla özdeşleşince insanlar da bu oyunda direkt olarak o karakterleri görmek istediler. Nedir? Örneğin Tony Stark karakterinde Robert Downey Jr.'ı görmek istiyorlardı. Fakat ona böyle benzeyen bir karakterle karşılaştılar. Ya da işte Kaptan Amerika denilince akıllara ilk gelen isim Chris Evans oluyordu. Fakat yine oyunda baktığımızda Chris Evans'a pek de benzemeyen bir karakterle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Square Enix'in böyle bir yönelime gitmesi oyunseverlerin de tepkisini çekti ki bence bu tepkide de haklıydılar. Lakin Square Enix bu kararından geri adım atmadı arkadaşlar ve dedi ki tasarımlar asla değişmeyecek. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz dediler. Muhtemelen eğer tasarımları değiştirmek isteselerdi yani filmde yer alan karakterleri oyuna taşımak isteselerdi hayli kesenin ağzını açmaları gerekecekti. Belki de hani maliyeti biraz düşürme açısından bu yönelime fazla girmek istemediler. Biz de bu hafta dedik ki Marvel Avengers Acıları çıkıyor, PC'de bu oyunu deneyimleyelim, ilk tecrübelerimizi beraber aktaralım. Yani biz şu anda bu oyunu oyunu aman aman çok oynamadık arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir inceleme videosu da değil. Ee, oyunu beraber deneyimleyeceğiz. Biraz böyle oynadık sadece, şimdi oynamaya devam edeceğim. Ve burada gördüğümüz bölümlerde beraber ilk defa görüyor olacağız. Bunu da sizlerle paylaşalım ve dilerseniz oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Şuradan... İki tane karakterim var şu anda. Marvel, Miss Marvel ve Hulk. Miss Marvel biliyorsunuz zaten sinematik evrende yoktu ve kendisi Müslüman bir karakter. Bunu da dipnot olarak sizlerle paylaşmış olalım. Hulk ise bildiğimiz Hulk zaten yeşil devimiz. Hulk oynadığım için onun leveli biraz daha yüksek. Şuradan. Tipine baktığımızda gayet kaslı maslı bir. Adam yani genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar halkın bayağı benzediğini söyleyebiliriz. Tipi falan bizim Hulk'u bildiğimiz Hulk'u andırıyor yani. Şöyle. Ben halkın tasarımını beğendim açıkçası söylemek gerekirse. Şuradan launch'mışın diyelim ve görevimizi başlatalım. Hulk uçağın içine sığmıyor galiba. Jet'te böyle bir boynu bükük kalmış adamcağız. Biraz da kamburu çıkmış. Sirkülenme süresi biraz uzun sürüyor. Hulk'un şort bayağı yırtık burada. Normalde bu kadar yırtık değil. Bir de kollarında mavi bir şeyler var. Normalde biliyorsunuz filmlerde falan böyle bir şeyler yoktu arkadaşlar. Ki zaten son filmde Profesör Hulk karakterine dönüşmüştü daha çok. Ee, o da ayrı bir mesele tabii. Ama bizim bildiğimiz, alışık olduğumuz Hulk'un bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Miss Marvel ile ilgili pek fazla bir şey yoktu zaten. Ee, gerek böyle animasyon şeyinde, gerekse... Film sahneleri zaten film sinematik evrene dahil edilmedi ama önümüzdeki dönemde muhtemelen dizisi gelecek. Evet, Maria Hill konuşuyor şu anda ve uçağımızda iniyor. İndir bizi, indir indir indir beni ya. Sal beni artık bir dövüşeyim, vurayım, vurayım ağzını, yüzünü kırayım milletim. Evet, huluk iniş yaptık. Döşümüze, döşümüze şöyle. Evet, hadi yürü bakalım. Taktika. Of. Bakalım şöyle. Evet şu beyaz şey gideceğimiz yeri gösteriyor. Zaten objemiz de orada görünüyor. Çok fazla zıplayamıyoruz bu arada ama olsun. İleride belki daha yüksek zıplarız. Şundan bakalım. Canım bak. Yerden bir şeyler koparıp fırlatma. Hmm. Deneyelim mi? bir şeyler koparalım bakalım ne çıkacak. Burada taş. Buradan atlamaz bu herhalde şuradan geri gidip bir yol bulalım. Buraya zaten çıkmamız için şey koymuşlar. Sınav buradan oraya kadar 50 metre atlaması lazım ama atlamıyor. Buradan çıkalım tekrar. Aha çıkamadık. Yine çıkamadık. Neyse buradan da geliliyorsa sorun yok. Şuradan çıkabiliyoruz mu bakalım. Yok. Şurayı deneyelim. Buradan çıkarız. Zaten Miss Marvel burada. Evet şurada askerler var. Gidip onları pataklayalım biraz. Gelin bakalım buraya. O robot gibi bir şey var orada. Ha. Bana layık. Yani akıllı olsun. Herkes akıllı olacak. Hadi, hadi hadi hadi hadi. Yani iki yumrukta öldürmemiz de saçmalık dediğimiz arkadaşlar. Yani tek yumrukta serer bu adamları çünkü. Adam ile ateş ediyoruz yani. elimizle. Şunu atalım. Geldi mi o ya? Demet göremedim ama. Nice. Heroic Ready. Evet özel gücümüz Ready olmuş. Onu böyle şu robota karşı mı kullansam? Bir bakayım. Miss Marvel'ı dövüyor robot orada. Gidelim yardım edelim Miss Marvel'a. Hiç uzaktan saldırmak var kenar Redibine girmenin de alemi yok. Evet şöyle bir vuralım. Oh! İlle beni kızdıracaksınız ya. Şak geyim, şak geyim, şak geyi. Pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas. Sanatı kalsın. Sinirlendim. Sinirlenince böyle durdurulamaz oluyoruz. Cık. Canımız da doluyor. Şimdi. Bunlar kalıyor ya? Var, var, var, var, var. Ha, yerden taş çıktık. Şuraya gidelim şimdi. Atla. Yani şuraları Ironman ile oynamak çok daha e, kolay olur. Lan gerçekten uçar giderdik, basar giderdik. Hulk böyle biraz zamanla gibi yürüyoruz. Gerçi normal şartlarda okun bir hatta işte oraya varması lazım. 130 metrede işte oyunda bunu yapamıyoruz arkadaşlar. Oyunda taban vay devam etmek zorundayız yani. Tabanla yürüyoruz şu anda. Hop, evet. 80 ne bu neymiş? Depot. Oh, there was building. If you're curious, there should be an external locking mechanism you can use to open the doors. Right, like a switch Yalnız böyle yerden taşların çıkması falan bu çok hoş olmamış, yani e, kardan da çıkarsanız aynı şekilde çıkıyor, yerde hiçbir şey oluşmuyor, gizli olmuyor. Yani grafiklerin bu açıdan biraz vasat olduğunu söyleyebiliriz ve baklar da var, elimiz içeriye falan giriyor arkadaşlar, bunu da belirtelim. Ooook! Oh. iz de bırakmıyor tırmandığımız yerlere. Hulk yani pençelerini yapıştırıyor ama herhangi bir iz kalmıyor. Bir yamulma olmuyor, bir şey olmuyor. Belki çok şey bekliyoruz bilmiyorum ama bak şimdi mesela orayı aldık. Oluşan şey hiçbir şey yani. Öyle bir yine bir şey oluştu en azından ama normal yerde onlar da oluşmuyor. Mesela Hulk geliyor düşüyor bir şey oluşmuyor ya Vurduğumuzda çok fazla parçalanma olmuyor. Aldığımız toprak ya da taş parçası artık ne derseniz hepsi aynı şekilde. Bakın. Taş atıyoruz. Attığımız şeyde bir kırılma olmuyor. Yere vuruyoruz. Taş parçaları çıkıyor ama tekrardan düzeliyor böyle. Yani hasar modellemeleri çok iyi değil. Açıkçası ben hasar modellemelerini beğenmedim. Bunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Daha iyi yapılabilirdi. Şu anda hani bu hasar olayı beni biraz üzdü açıkçası. Gerçi Marvel Avengers oyunu yapmak çok kolay değil arkadaşlar. Bunu da belirtmek lazım. Yani çok fazla yemek harcanması lazım böyle bir oyun için. Hani belki 5-6 yıl uğraşsanız böyle adam gibi bir oyun yapabilirsiniz. Yani böyle her yere hasar verdiğinizde iz kalacak. izler kaybolmayacak. Tüm karakterleri böyle çevreyle etkileşimi üst düzeyde olacak. Mesela buralara uğramıyoruz. Yani vurup yıkamıyorum ben o baz şeyini. Dolayısıyla hani çok da muazzam değil. Yani düştüğümde değerde hiçbir şey oluşmuyor. Yani Kaç yüz kiloluk şey düşüyor o kadar yukarıdan. Hiçbir şey olmuyor. Bunlar explosive diyor. Patlamıyorlar. Bakayım. Aha patladılar. Ama atınca patladı. Yani bulunca patlamamıştı. Sen yerden taş çıkartıyorum. Bakın. Yerde hiçbir oluşum yok. Maden gibi çıkartmaya devam edebiliyorum. Yani çok muazzam değil. Evet, dilerseniz oyunu bitirelim. Ben öyle bir keşif için oynadım, yerden taş çıkarttım. Hani bir şeyler oluyor mu olmuyor mu onlara bakalım istedik. Öbür tarafa oda geçince açılacak zaten kapı. Birimiz burada duruyoruz, birimiz orada durmuş. Açılıyor işte. Yani böyle biraz çocuk oyunu gibi şeylere yer vermişler, enteresan. Hoşunuza gidebilir eğer Avengers hayranıysanız. Aksi takdirde böyle çok da sanmıyorum. Mesela bir Spider-Man oynadıysanız eğer hani PlayStation 4'te Spider-Man'den sonra bu oyun sizi çok da tatmin etmeyecektir. Bunu da dipnot olarak sizlerle paylaşmış olalım ve evet oyunu bitirelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Marvel's Avenger'a bir bakış yaptık. Gerçekten ilk deneyimlerim benim oyunun güzel olduğu yönünde. Çok kötü değil. Tabii karakter tasarımlarına takılmamak gerekiyor. Lakin hani böyle çok da farklı değil gibi sanki filmle. E, kıyasladığımızda yani Marvel sinematik evrenindeki karakterlerle kıyasladığımızda e, Square Enix olabildiğince benzetmeye çalışmış. E, bu açıdan da başarılı diyebiliriz bence. Kısaca özetlemem gerekirse eğer böyle bir hani süper kahraman oyunlarına karşı bir ön yargınız yoksa seviyorsanız bu tarz oyunları alıp deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyun canavarının önümüzdeki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.